Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınların hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası'nda benzerlik konusunun açı açı açı benzerliği testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Açı açı açı benzerliği ne demek? İki üçgende bütün açılar karşılıklı olarak birbirine eşitse bu iki üçgen benzerdir demek ve aynı açının karşısındakiler oranlayacağız. Hatta ikişer açıları eşit olsa bile otomatikman 180'e tamamlayan üçüncü açılarda birbirine eşit oluyor. Evet burada birinci soruda ne demiş? Bu açılar eşit verilmiş. Kırmızı sıra nokta diyelim. Yani burası da nokta. Maviye çizgi diyelim. Burası da çizgi. Nokta çizgi 3. açı çift çizgi ise nokta çizgi 3. açı ne olacaktır? Çift çizgi olacaktır. İki üçgen benzer mi? Benzer. E o zaman burada çift çizginin karşısı var. 4 bölü çift çizginin karşısı 6. 4 bölü 6 neye eşittir? Noktanın karşısı noktanın karşısı. 6 bölü x'e eşittir. x'i buradan ne buluruz? 36 bölü 4'ten 9 buluruz. Aynı benzerliği bir daha yapalım. Çift çizginin karşısı 4 bölü çift çizginin e burada çizginin karşısı y bölü çizginin karşısı 12 olmak zorunda. 2 katı iki katı y'yi de buradan kaç buluruz? 8 olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? Toplamları isteniyor. KL uzunluğu yani y artı ac uzunluğu x isteniyor bizden. Y'yi 8 bulduk öbürünü de 9 bulduk ikisi de. O zaman ikisinin toplamı da kaç yapıyor? 17 yapıyor. Evet örnek 1'i böylelikle 17 bulduk geldik örnek 2. Nokta çizgi 3. açı çift çizgi ise nokta çizgi 3. açı çift çizgidir. Dolayısıyla bu üçgenle bu üçgen benzer oldu mu? Oldu. E benzerlik oranı. Çift çizginin karşı 8. Çift çizginin karşısı 12. 8 bölü 12 eşittir. Çizginin karşısı 6 bölü çizginin karşısı x artı 8. 6 bölü x artı 8 diyeceğiz ve olayı bitireceğiz. Sadeleştirsek 4'e bölsen 2. 4'e bölsen 3. Şu 2 ile 6 da sadeleşse 3, 3. 3 kere şu 9. x artı 8 eşittir 9'dan. X'i de 1 olarak buluruz. Bizden de 1 isteniliyor. Cevap 1 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Evet. Şimdi sadece birer açı eşit verilmiş. Zaten üçgende açılar eşit verince böyle eşit açılar var mı diye bakarız. Şu açılarda birbirine eşit değil mi ters açıdan dolayı? Evet. e o zaman burası çizgi açısıysa nokta karadığım üçüncüsü, Çizgiyse nokta karadığım üçüncüsü çizgidir. Dolayısıyla buradaki üçgenle buradaki üçgen benzer oldu. Noktanın karşısı dörtgen noktanın karşısı altı oldu. 4 bölü altı benzerlik oranı. Karadığım açının karşısı 8 bölü. Karadığım açının karşısı x'e eşittir. Hocam 2 kat 2 kat. X'i buradan 12 buluruz. 4 bölü 6 benzerlik oranıydı. Daha iş bitmedi. Ee, burada Y lazım bana. Çizginin karşısı 6 bölü. Çizginin karşısı Y'ye eşittir. 36 bölü 4'ten Y'yi de kaç buluruz? 9 buluruz. C'de artı D isteniyor bizden. Yani CD Y artı X isteniyor. Y'yi 9 bulduk. Öbürünü 12 bulduk. Topladığımız zaman da kaç çıkıyor? 21 çıkıyor. O zaman örnek 3 21 çıktı. Geldik örnek 4'e. Bak bu sefer benzerlik verilmiş. ABC üçgeniyle DC üçgeni benzer verilmiş. ABC'deki A açısıyla bak sırasıyla DC'deki D açısı birbirine eşittir. Yani 80 ken burası da 80 oldu. Sonra B açısıyla E açısı eşittir. B açısı 70 ise E açısı da 70'tir. 80-70 daha 150 buraya 30 kaldı. 80-70 daha 150 buraya da 30 kaldı. Ehe hocam bunun tamamı 180 yapacak. Yani alfa artı 30 artı 30'un eşittir. 180 olması lazım. Alfa'yı da böylelikle Kaç buluruz? 120 derece olarak buluruz. Örnek 4. 120 çıktı. Geldik örnek 5'e. Evet. ABC. Bak bu sefer yine benzerlik verilmiş mi bize? verilmişiz Şuradaki üçgen ile ABC benzermiş. ABC ile DF benzermiş. Ne demek? Sırasıyla ABC'deki A açısıyla öbüründeki D açısı birbirine eşit. ABC'deki A açısı bu. Öbüründeki D açısı bu. Yani burası 50 olacak. Hocam 50 atmışsa direkt burası da 70 yapıyor zaten. Sonra devam edelim. B açısıyla E açısı eşit olacak. B açısıyla E açısı eşit olacak. Yani burası 60 mı oldu? Evet. E açısı 60 burası da 60 olacak. Sonra işte C açısıyla da F açısı. F açısını 70 bulmuştuk. O zaman burası da kaç çıkacak? 70 olacak. E sonra buradaki üçgende X artı 65 artı 70 eşittir 180 olacağından dolayı X'i de buradan kaç buluruz? Bu ikisinin toplamı 135 yapıyor. X'i de böyle 45 derece olarak buluruz. 180 135'ten dolayı. Örnek 5 45 çıktı geldik örnek 6'ya. Şimdi ABC üçgeni ile ADE üçgeni benzer verilmiş. Evet benzer verilince hemen açıları yazıyoruz benzerlikte. Arkadaşlar ABC'deki A açısı ile ADE'deki A açısı birbirine eşit. Evet A açısı da nokta büyük küçükte büyükte de, de nokta. B açısı ile D açısı eşit. D açısına çizgi dersen B açısı da çizgi olacak. Sonra C açısı ile de E açısı eşit olacak. Şu çift çizgiyken şu da çift çizgi olacak. Yani niye böyle yazıyorum açıları? Belki yazmaya gerek kalmayacak ama yani açıları yazdıktan sonrası gerçekten daha kolay oluyor arkadaşlar. Çünkü aynı açının karşısındakileri oranlamayla sonuca ulaşıyoruz ya dolayı dolayı. E, burada çizginin karşısı 8 bölü çizginin karşısı 12 verilmiş bana. 8 bölü 12 eşittir. Çift çizginin karşısı 10 var burada. Çift çizginin karşısı hop, x artı 8 var burada. Hocam sadeleştirsek 4'e bölsek 2, 4'e bölsek 3, 2 ile de 10 sadeleşse 5 yapar. 5 kere 3 15 15 eşittir x artı 8'den x'i de böylelikle 7 olarak buluruz örnek artı 7 çıktı ve böylelikle bu testi bitirdik o zaman ne diyoruz bir sonraki videoda kazanın testi açı açı açı ile ilgili kazanın testinin çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın